Dönüşüm matrisi t eşittir 3, 0, 0, 3, kırmızı dörtgene uygulandığında dönüşüme hangi çizim gösterir? İlginç, koordinatları bilmiyoruz. Özellikle de bir dönüşümden bahsediliyor ve işimize en çok yarayacak bilgiyi, yani dörtgenin köşelerinin koordinatlarını vermemişler. O zaman bunları biz uyduralım. Bu nokta için, evet bir konum vektörü yazalım ve sütun vektörü olarak gösterelim. Bunun bir kare olduğunu varsayıyorum. O zaman bu nokta, diyelim ki 1,1 1 olsun, burası 1, eksi 1, burası eksi 1, eksi 1, son olarak burası da eksi 1, 1 olur. Şimdi dönüşüm matrisinin bu noktalara ne yapacağına bakalım. Dönüşüm matrisini alıyorum, 3, 0, 0, 3 ve bunu tüm bu konum vektörlerini gösteren 2 çarpı 4 matrisiyle çarpacağım. Evet, bu nokta 1, 1, sonra bu 1, eksi 1, sonra eksi 1, 1 ve son olarak eksi 1, eksi 1. Aslına bakarsanız bize noktaların koordinatlarını vermedikleri iyi olmuş çünkü bu noktalarla çalışmak çok daha kolay. Evet, burada 2'ye 2, burada da 2'ye 4 birer matrisimiz var. Buradaki sütunların sayısı, buradaki satırların sayısına eşit olduğu için çarpma işlemini yapabiliriz. Sonuç matrisi de 2'ye 4 olacak. Mantıklı değil mi? 4 noktanın dönüşümden sonra konumlarını veren 4 tane sütun vektörü. Hadi çarpalım. Bu değer için bu satırla bu sütunu çarpacağız. İkincisi için de ikinci satırla birinci sütunu. 3 çarpı 1 artı 0 çarpı 1. 3 artı 0 yani 3. Buraya 3 yazalım. 0 çarpı 1, artı 3 çarpı 1 de, yine 3 eder. Ne yaptığımızı anladınız değil mi? Buradaki birinci satır, yani x koordinatları için, bu satırı kullanıyoruz. Bu satırı x koordinatıyla çarpıyoruz, y koordinatına bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü burada 0 var. Evet, devam edelim. 3 çarpı 1, artı 0 çarpı eksi 1, yine 3. İ satırda ise burada 0 olduğu için sadece y koordinatını kullanacağız. Evet, 0 çarpı 1, 0. buna bakmaya gerek yok. 3 çarpı eksi 1 de eksi 3 etti. Gördünüz değil mi, buradaki koordinatları 3 ölçeğiyle büyütüyoruz ya da küçültüyoruz. 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Artı 0 çarpı 1 0 eder artı 3 çarpı 1 de 3. Son olarak 3 çarpı eksi 1 artı 0 çarpı eksi 1 de eksi 3 eder. Eksi 3. 0 çarpı eksi 1 artı 3 çarpı eksi 1 de eksi 3 eder. Peki burada ne görüyorsunuz? Buradaki koordinatlar 3 birim dışarı ötelenmiş gibi değil mi? Evet. O halde bu bu çizim aradığımız çizime en yakın olanı. Neden mi? Bakın bu nokta 1,1 noktası dönüşüm sonunda 3,3'e gelmiş. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burası 3,3. Bu, buna dönüştü. Ve bu durum diğer noktalar için de geçerli. 1, eksi 1, 3, eksi 3'e gelecek. Sonra, eksi 1, 1, eksi 3, 3'e ve son olarak, eksi 1, eksi 1 de eksi 3, eksi 3'e dönüşecek. Evet, aradığımız çizim ikinci çizim kırmızı dörtgene t dönüşüm matrisi uygulandığında elde edeceğimiz dörtgen ikinci çizimde.